podcast serisinden herkese selamlar. Ben Alay Onay. Bugün İngiltere'nin sıcak gündemi yani işçi grevlerini ele alacağız. Bu gündemin tam ortasında bir isim var. Önay Kasap. Önay Kasap şu anda e, bizlerle e, bu yoğun vaktinde e, bizlere zaman ayırdığı için öncelikle ben kendisine teşekkür ederim. Evet Önay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Önay Bey e, öncelikle biz sizin bir kısaca tanıyabilir miyiz bize kendinizden bahseder misiniz? Evet ben United Sindikası'na e, işlerim. E, 12 senedir e, bu sindika işlerim. Ama e, 18 yaşından belli sindikalarda çalışırım. E, i̇ş yerlerinde çalıştığımda sindikalara katıldım. Evet. Oldum. E, şimdi 55 yaşındayım. Bir de epey senedir yani sindikalarda çalışıyorum. Önay Bey, e, Kıbrıslı mısınız? E, aksanınız biraz e, öyle gözüküyor da. Evet, e, annem babam Kıbrıslılar. Ben Londra'da doğdum ama dediğim gibi annem babam Kıbrıs'tılar. Günay Bey şu anda bu, bu sendika e, UNITE sendikası olarak geçit olarak. Sanırım e, Unity İngilizce karşılığı tam olarak nedir den, şey sendikanızın adı? Evet. Şimdi karın adı Günay. Evet. E, bizim e, yani her işçi katılabilir bizim sendikaya. Yani <gülüyor> genel sendikadir. Yani e, private sektorda, public sektorda, her sektorda. E, ...katılabilir işçi bizim sindikaya. Bu her sektör yani mesela şu anda hemşireler var, sanırım e, otobüs şoförleri falan var. Bu hangi sektör? Bütün sektörün bakıyorsunuz yoksa e, sadece belirli e, sektörler mi sizin sendikanıza üye oluyor? E, bizim sindika her sektöre, bakın her sektörden katılabilir bizim sindika. Hem baş şoförler e, hem e, devlet işçileri, yani memurlar... E, e, temizleyiciler, e, yani her her sektörde katılabilir. Yani general sindikadır ve 3 e, değişik sindika birleşti, unite oldu. Evet. Şimdi bir her sektörde bize kat işçiler. Siz bu e, sindikanın başkanı mı oluyorsunuz peki Önay Bey? Bizim başkan yani general sekreterimiz e, Şevan Grein'dir. Hı hı. Ben national office, yani ulusal sebezi zannediyorum Türk cesi. Evet. Ben ve be, e, grev çıktında ve o okram yaptım istediklerinde. Evet Allah. Yani bizim e, baş yani genel sekreteri e, grev polis ha. Evet. Yaptım işte bizim genel sekreteri bana, beni yollar o greve yardım yaptı mıydı? Önyay be peki bu grev dalgası neden? oluştu. Neden böyle bir durumda şu anda İngiltere? Sizin yorumunuz nedir bu konu hakkında? İlk ee, yani e, en büyük olan şey Yani e, cost of living life dediğimizde yani evet. kazandığı para evet. çok azaldı ama şirketler para kazandıkları para çoğaldı. Yani, evet. Yani, şirketlerin paraları çoğaldı. İşçilerin para azaldı ve onun için ee, çoğu şimdi krebe çıktı. Birinci en mühimi odur. İşçiler nasıl anadayım? Yani birbirinden ders öğrenir. Yani gördüler baş şoförleri krebe çıktı. Başka sektör bunu görür. bu da yapabilir. Evet. Ve biz de açıklama da yaptık sindika olarak. Biz gösterdik ki bu şirketlerin çoğu kazandıkları kar, profitleri çovaldı. Yani ne kadar çovaldı ee, Bunlar ...pandemiden bile kazandı. Yani düşürüz. Evet. Bunların kazıttıkları profik şimdi... ...pandemiden evvelden daha çok çoğaldı. Yani pandemi... ...bitti hesapta. Evet. Ee, gene zorluk çeker. Ama şirketler zorluk çekmez. Ve bunu yani işçiler... ...yani bunun farkındalılar. Bunu öğrendiler, bunu gördüler. Ve başka çare yok artık. Bu da var. Yani bizim sindikada var, memberlerimiz... Derler bize paramız yok gidip yemek alır. Yani biraz has, düşün hastaneler var. Ve o hastaneler işçilerini yedirler artık. Futbol der İngiliz yani. böyle yemek verirler artık işçilerine. Çünkü andallar onlar bile. Yani iş, evet. parası yok. Yani böyle duruma geldik şimdi. Peki Önal Bey şimdi e, işçiler görev yapıyor. Yani zaman zaman biz de hani İngiltere'de yaşayan bireyler olarak e, otobüse bineceğiz. Bakıyorsun otobüs çalışmıyor ya da tren çalışmıyor. Ya da hastanelerde çok ciddi bir bekleme süreleri zaten bekleme süresi fazlayken çok daha da arttı bu süreler. İşçiler bu kadar grev yaparken devletin bir cezası var mı? Var ya, var ya. tamam. Bak bu değilim. Public servisler yani NHS, hastane, evet. okullar, belediyeler bunlar tabii devletten para alırlar, keçer istiyorlar ve devlet bunlara kesim yaptı. Yani paralarını kestiler. Yani 2010'dan geldi. Evet, <gülüyor> çok büyük kesim oldu bunlara. Paraları azaldı bunların. E, hastanelerin, belediyelerin, direkt devleti. Ve, ve biz ne dedik sindika olarak? Yani devlet isterse durumu değiştirebilir. Bak, e, bundaki, bu ülkedeki enerji kompanyaları, evet kampanyaları 170 milyon profit yapacaklar. Yani kare bu iki, sene, iki seneye kadar. Bu devlet bile bunu hükümet kabul etti. Hı hı. Eğer bu şirketler bu kadar kar yapacaksa... ...yani ekses profit derler. Yani ekses profit, yani lazım etmez bu kadar profit. Lazım etmez bu kadar kar etsinler. Yani gene çalışabilirler daha az kare. Ama bu kare getirde tutanlar. Biliyorum sindika olarak devlete bunlardan yani belki deniz yani windfall tax Yani bunlardan eğer 120 milyon kazanacaksa bu şirketler evet biliyonu al ellerinden ve servislere e ver, NHS e ver, belediyelere ver ki çalışsın bunlar devletin de eli var bunun içinde ne devletin adı var. Peki Önay Bey e, sendikanızın ne kadar üyesi var şu anda? Benim milyon daha çok membelerimiz var. Peki e, şimdi size destek olmak isteyen insanlar e, ne yapmalı? E, Sindikanıza üye olması mı gerekiyor ya da üye olması gerekiyorsa nereden üye olması gerekiyor? Tabii biz isterek herkes sindikamıza katılsınlar. En kolay yani şeyden e, internetten e, United Union'ı search up in Google'da. en kolay odur ama Başkaları da isterse indikatör e, destek göstersinler. E, yanılmıyorsam, e, United Union.org e, internet önden evet. üye olabiliyorlar, değil mi? Evet, çok güzel. Evet. E, hem e, insanların üye olmasını hem de protestolara katılım sağlamasını öneriyorsunuz destek için. Evet. evet. Geçtiğimiz günlerde bir BBC'ye bir demeç verdiniz. E, İngiltere hükümetinin büyük bir fırsatı kaçırdığını söylediniz. Evet. Hangi fırsatı kaçırdı? Bunu biraz detaylandırabilir misiniz mümkünse? Evet, ee, National Health Service, yani e, sağlık yani e, hastaneler, e, nörseler grevdedir. Şimdi e, yoksa növcüler ama e, ambulans şoförleri e, Evet. Ve hastadaki işler e, temsilciler de, yani her işçi hastanede işler yapacak. Yoksa çıktı. Biz dedik e, hükümet büyük e, şansı vardı ki bunu bir çözümü ama bize konuşmazlar yani üç tane meeting oldu e, devlet hükümetten evet. 3 tane meeting oldu ve 3 meetingde nasıl anlatayım yani niye çıktı bu işçiler greve para yani çünkü paralar kazandıkların para azdı. Üç bu yaptık ve bunu istemedik kübetin adamları. Yani bir kere istemedi bunları konuşsunlar. Değişik değişik şeyleri istemeli konuşsunlar. Yani dersleri daha çok nasıl daha çok işletebilirdik. Yani düşüpte bu memlekette biraz şirketleri var. 18 saat işlerle evet. adamı yani nörsenin parasını istemeli konuşsun. Ve şansları var. Fırsat şey var şey adı. Bir şey konuştular. Bir çözüm bular. Yani ve bunu istemedim. Yani şu anda sizinle e, bir masaya oturup e, bu konu üzerinde herhangi bir şekilde buluşma sağlamıyor anladım kadarıyla. Doğru, doğru. Yani masaya oturdular üç kere ama mühim olan e, şeyi konuşmadılar. Yani e, bu krevleri nasıl sonunu bulacak onu istemediler. Konuştular. Ve düşün son meeting. Ee, bu ayın dokusu dairde ee, grevler yine devam ediyor ve meeting yoktur yani Meeting yoktur yani ee, dairdelerimizde Meeting yoktur meeting, ee, biz bizleri devlete hadi bir gün bulalım uh -huh. toplantı yapmıyorlar yani ah, ah, evet evet ne kadar grev var şu anda aktif olan ve bu grevler ne kadar daha devam edecek? Ee, grevler ee, aktif olan. Şimdi e, çok yani bu ay bir gün yoktu grevsiz. Düşün yani bu ayda her gün bir yerde grev vardı. Şimdi bu benim e, NHS'de hastanedeki grevler yani e, yülağından 10 tane daha ekstra gün verdik. Yani grev olacak diye. Ve e, benim tahminim yoksa da NHS'de ama her yerde göre ee, bu kre şimdilik tut yani devam etmek şirketle ve hükümet e, bize doğru oturup konuşmazlar Metin yapmaklar çok bak e, geçen sene be tane 5 ayrı ayrı krep yaptık biz yüzde seksen yandık e, bizim ben ceplerine 200 milyon ekstra koyduk yani para bırak Bunlar bunu Ve benim takvimimdir, şirketler ve hükümet bunu bilir. Evet. Yani başarıyla sonuçlandırdığınız grevler de var yani. Evet. Evet. Bak hükümet bunu bilir. Hükümet bilir ki greve çiftliğinde işçi kazanır, kazanır ve kazanabilir. Birek hükümet ne yapıyor şimdi? İster yeni bir e, kanun geçitsin ki grev daha zor olsun. Yani biraz daha yasak grevi Yani öyle durma istiyorlar. Anladım. Yani grevleri sınırlandırmaya çalışıyorlar. Evet. Çünkü bunlar bilir. işçi greve çıktığında kazanır. Yani bunu Ve bunların parası budur. Ee, benim tahmin edip e, bu kriz devam ederse. E, yani bu finansitesi şu işçinin cebinde paklop e, yemek alabilsin. Kirayı ödeyebilsin, ne kadar devam ederse ödeyebilsin. O zaman Ünay Bey e, sanırım soracağım her şeyi sordum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, yok. E, başka e, bir şey benden yoktur. Sadece size çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. E, şu anda çok yoğunsunuz. Görüşmeyi bile dolu ayarladık bize zaman ayırdığınız için gerçekten biz teşekkür ederiz. Bir de yani bu konuyu bize Türkçe olarak anlattınız. Bu da bizim için kıymetliydi. Ee, çok teşekkür ederiz Renan Bey. Ee, kendinize iyi bakın o zaman şimdilik. Görüşmek Peki. üzere.